Kaçakçı hanım ne baba. Hani ne ne Gel kardeşim Buraya hep oynamaya geliyor musun? Haha. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça? İçe geçtim. Nasıl notların iyi mi? Haha. Kaç aldın? Hepsi pek hep iyi yok. mi? Hm. Nerede okula gidiyorsun? Kıymet Necip Tesislik Öğretim Okulu'na gidiyorum. Nerede o okul? Yukarıda. Hmm. Sen ne okula gidiyor musun? Kaça o da, gidiyorsun? O da içeri geçti. Aynı okula mı gidiyorsunuz? Ama aynı sınıfta değiliz. Sınıflarımız ayrı. Okuyor musun sen? Evet. Nerede? Ee, İstanbul'da. Nerede? İstanbul. Evet. Bak, biz de İstanbul'da okul okuyoruz. Irak'tan. Irak'tan gidiyoruz. Eve, evden sınıf. Eve gidiyoruz, çimiyoruz. Gidiyoruz okula. Okuldan sonra yemek yiyoruz, Geliyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Tamam mı abi? Hadi vallahi. 1 Şubat'ta Santine İsrail Filistin'e nasıl eziyet yaptı? Aynı öyle eziyet yaptı. Hani çevremiz inan ki, hani Amerika'nın kara kaydettiğini, yapmadığını Amerikan'ın Afganistan'ı yapmadığını, İsrail'in Filistin'i yapmadığını bu belediye başkanı bize yapmak istedi. Babacığım bir Şubat'ta evet bir yıkıma gelin de öyle savaşa gelir gibi, dünya birinci savaşı gibi öyle yıkıma gelinmez. Gece millet uykudayken böyle diyeyim sana 3,5-4 civarı sabah. Ana, vıgattı her tarafa polis, karınca gibi, simsiyah. Hı hı. Ben görmüyorum ama gören arkadaşlar, ben çocuklarım diyor. Hı hı. Bir baktı ki panzerler, ambulanslar, etvayeler, bilmem neler. 150-200 tane kepçe. Tak tak tak böyle tank gibi. 5000 tane polis gelmiş. Hı hı. Sen savaşa mı geliyorsun, yıkama mı geliyorsun kardeşim? Yani Yönetildi. Büyükşehir belediyesine ne kadar işçi varsa o gün hepsi buradaydı. Zabıtası, bütün elemanlar, yani asfaltında kanalında çalışan herkes buradaydı. Büyükşehir' e, o gün yani hiçbir yere işçi göndermemiş. Tamamını buraya toplamış. Neredeyse 8 bin kişiye yakın kişiyle buraya öyle bir saldırı düzenledi. O kamyonlar falan e, İlker'in yukarı tarafı buradan bizim mahallemizden ta yıldız sondurağa kadar tamamen kamyonlar, kepçeler hepsi böyle arka arkaya arka arkaya sıralarmışlardı yani. Çok büyük bir şeydi insanlara karşı. Çok büyük bir baskı uyguladı. Mesela benim kızım Ankara bitirdi bitti. Bugardir Edebiyat'ın. Oğlum Gazi Üniversitesi iki senelik kazandı. Meslek okunu kazandı. Onu okuyamadı. Yani çocuk da sınava hazırlamadır. Sınava girecek çocuk iki gün önce böyle bastın ya sen o şekilde sınava Üniversite bir insan hazırlanabilir mi ya? Evinin kavana yıkmaya çalışıyorsan hazırlanabilir misin sen? Bunu kafa ne yapsın? bu kafanı alır mı? Psikolojik olarak yıkılayan bir sene kaldı seni geçemedi. Sınav geçemedi ya. Yani. Yani, bu Ömer'in çen yaptığı çok şey. Çok şey dönüşüm projesi altında yapılan şeyin kentsel değişim dönüşüm olmadığı ortaya çıkmıştır. Ya yani bu nedir? Rant projesidir. Yani Hı. uluslararası sermaye e, toprak paylaşıyor. Şimdi Hı. bu paylaşıma e, biz hayır diyoruz yani böyle bir paylaşımı kabul etmiyoruz. Ama tabii ki barınma hakkı zaten bizim insanın en temel haklarından bir tanesi. Yani barınma hakkı denilen şey. Burada yani barınma hakkında şöyle bir şey söylemek bize doğru gelmiyor. ya yani Belgesi var mı yok mu, hak sahibi mi değil mi? Oysa bu ülkede herkes hak sahibidir hı hı. bu ülkenin vatandaşı olduğu için. Yani siz böyle bir kent değişimden söz edemezsiniz. Bu tamamen biz ona şöyle bir şey diyoruz, vahşi kapitalizmin bir saldırısı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani. yani. bu projeye bir baktığımda proje tamamen IMF projesi. Hı hı. İMF'nin e, verdiği proje ve Türkiye'nin bütün bölgelerinde aynı taktikler ve aynı şeylerle e, masalara koyuluyor. Işte. Yani ne diyorlarsa onun kentsel değişimleri için böyle bir şey yoktur. İkmen Vadisi uzunca süreden beri kademe kademe etap etap yapılmaya devam ediliyor. Birinci etabı bitirdik, ikinci etabı bitirdik. Bugün de 1134 adet konutun bitirildiği... Üçüncü etapın açılışını yapıyoruz. Dördüncü ve beşinci etap Dikmen Vadi projeleri takip edecektir. <Gülüyor> of bu meydanda toplanan binler adına türkiye halklarına umutlu bir merhaba akp iktidarını haklamaya geldik. Gericiliğe, faşizme ve neoliberalizme karşı halkın direnme hakkını kullanarak umutlu, onurlu, aydınlı bir gelecek için birleştik, güçlenerek geldik. Soşal and rights, right to a decent life, to work, to schooling, to hell. I find Egemenlerin, para babalarının, emperyalistlerin kendi aralarında sürdürdükleri it dalaşına karşı bu ülkenin gerçek sahipleri olarak yokluğa, yoksulluğa rağmen kuruşlarımızı biriktirerek ekmeğimizi Yüreklerimizi birleştirdik. Kürd'üyle, Türk'üyle, Alevisi'yle, Sünnesi'yle, emeğimiz ve alın terimizle geldik. Bu ülke, saklı. Bali seems to me a very good example of what this country has achieved over the last decades. <laughs> karamız Avrupa'nın en büyük ödülünü aldı. Bu ödül töreniyle birlikte Dikmen 3. etapında açılışını yapıyoruz. Karamız için, ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet efendim değerli attıkları zaman ya burada bu kadar insan yaşıyor. Bu bu ülkenin vatandaşı oy zamanı aklınızda ya bu vatandaşlar hiç çıkmıyor aklınızda. Hemen Hı. pıtır pıtır pıtır dökülüyorsunuz böyle hani kelebeğin hesabı. O istiyorsunuz. E peki bu insanlar hak istediği zaman bak biz hak istedik, terörist olduk, ideolojik olduk. Yani her şey olduk, çapılcı olduk, işgalci olduk, olduk da olduk yani. Ama hakkımızı istediğimiz için olduk. Hak istemezsen bu ülkede verileri alırsan. Verilene de şükredersen, hiç de sesini çıkarmazsan en iyi vatandaş sensin. Ama benim hakkım varsa, ben de bu ülkede yaşıyorsam, gerçekten de biz vergimizi öde, ödüyoruz bu ülkeye. Ben bu yaşa gelmişim, benim eşim buraya 30-40 sene, sene hizmet etmiş. Adam 28-30 sene oldu, çalıştı bu devlete, vergisini verdi. Benim evladım gitti, askerliğini yaptı. Sınır boylarında bizim çocuklarımız gidiyor, oralarda görev yapıyor. Hangi milletvekilinin çocuğu ölüyor? Ben hiç duymadım şimdiye kadar kentsel değişim dönüşüm değil. Biz bunun adını koymuştuk. Rantsal değişim dönüşüm. Bugün geldiğimiz noktada bunu çok rahat söylüyorum. Emniyet de artık biliyor, valide biliyor ki bu adam yalancı. Çünkü bugüne kadar kandırdı. 5000 tane polisi buraya niye döktü? 7 tane ev için. 7 tane ev yıkacak. 5000 polis. Dozerler, kepçeler yani. Sonradan birileri anladılar. Hakikaten bu adam yalan söylüyor. Ben yaşımın itibariyle ben 50 yıl bu ülkeye vergi verdim. Niye verdim? Ne diye verdim? Yani ben bir barınma hakkını alamayacaksam, benim çocuğum eğitim hakkını alamayacaksa, sağlık hakkım yoksa ben o zaman niye verdim bu vergileri? Ben bunun hesabını soruyorum. İyi Şöyle yani. arkadaşlar, <gülüyor> bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Yani biz kendi bulunduğumuz yerden baktığımızda, ama birilerinin kaybedecek çok şeyler var. Yatları var, katları var, villaları var. Onlar korksunlar. Biz hiç korkmuyoruz. Onu söyleyeyim yani. Çünkü bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bir tane evimiz var ve bu evi sonuna kadar korumaya kararlıyız. Melik bize tek bir şey iyiliği, Dikmen Vadisi kimse birbirini tanımıyordu. Sadece kapı komşular birbirini tanıyordu. Biz buraları bilmiyorduk. Yukarıda oturuyorum ben. Ama Melik Gökçek bizi insanlarla kaynaştırdı. Buradaki insanlarla bütünleştirdi. Yani bir kişi oldu. Bütün koca mahalle bir kişi oldu. Yani bir tek o iyi yönü oldu. <gülüyor> Onun dışında şeylerin tabii ki şey yapmıyor. <gülüyor> mücadele burada söylediğiniz gibi belki de şu ana kadar bir şey kazanmadık dediniz ama en önemli şeyi kazanmış burada insanlar. Mücadele bilincini kazanmış. Siz kesinlikle dikmen halkı şundan emin olmalı. Yani buradaki mücadeleyi şayet kaybetse bile bir iz bırakacak yani Türkiye'deki mücadelelerin tarihinde bir iz bırakacak bir çentik atmış olacak buraya bakan insanlar muhakkak ki buradan feyz alacaktır diye düşünüyorum o yüzden e, hiç yani gönüllerini ferah tutmaları gerekiyor ki e, bizim de desteğimizle de, başka alanlardaki destekle de ben e, Dikmen Vadisi altını ka, e, taleplerini karşılatacağını, kazanacağına inanıyorum o yüzden de buradayım. <Gülüyor> oldu <gülüyor> <gülüyor> değil <gülüyor>